Selam yay ve oğlak arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili yaylar ve oğlak arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sizler için daha önce aylık yapıyordum şu an iki haftalık yapacağım sevgili arkadaşlar 15 Aralık'a kadar kariyer iş hayatınız aylık bütçe ve borçlar ödenecek mi taraftan açılımı yapacağım sevgili yay ve oğlak arkadaşlarım için Kartlarımı karıştırırken öncesinde tabi sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Çay falı aşk hayatınız kanalımın linkleri videomun zaten altında mevcut olacaktır. Neymiş ilişkileriniz için aşk hayatınız için çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Şengül'ün sihirli falları kanalına bekliyorum. Daha doğrusu Şengül'ün olduğu her yeri sizleri bekliyorum. Başımın üstünde yeriniz var sevgili yayva oğlak arkadaşlarım. Şimdi evet sizler için 15 aralığı kadar önce tabi yay arkadaşımdan başlayacağım. Bakayım kariyer durumu nereye doğru gidiyor. Kariyer mücadelesi. Sevgili yaylar. Benim daha iyi burcum olan yaylar. Hmm. Bayağı bir korkular var. Kısıtlı tutuklu yaylarım benim. Öyle düşünmüyoruz canlar. Daha sonra ne yapıyoruz böyle? ...kabule geçiyoruz değil mi... ...bir şeylerin etkisi altında kalarak... ...sevgili kariyeri için mücadele eden... ...yay arkadaşım... ...biraz denge sıkıntı olabilir... ...bir şeyler yoluna girmemiş... ...belli zaten burada her şey belli... ...aramışsın, taramışsın... ...çıkış yolu bulamamış benim sevgili... ...kariyeri için mücadele eden... ...yay arkadaşım... ...bakın burada yolculuğa bile çıkıyor... ...sıkıntıları var... ...denge sıkıntısı var ama... ...ve kartımız biraz diyor... ...bu süreci yaşaman lazım kariyeri için mücadele eden yay daha sonra diyor bak güneş diyor doğacak doğdu zaten yalnız bu güneşin senin diyor başının üstüne gelmesi lazım dağların ardında güneş yüzünü gösterdi şanslı yere gideceksin der kartımız sevgili yay arkadaşım şanslı yere doğru gitmek için de zaman zaman dengemiz kayacak ayağımız takılacak ikilemde kalacağız korkularımız olacak kısıtlıyız tutukluyuz Sıkıntılar yaşayacağız, arayışa geçeceğiz. Kariyeriniz için yolculuğa da çıkabilirsiniz sevgili yaylar. Neden olmasın bir şehirden başka bir şehire. Arayış içindesiniz, korkular var, endişeler var. Bir yerde kısıtlı, tutuklu hissedeceksiniz kendinizi. Buraya gelindiğinde ise bu kartımızla yine şanslı yere gitmekten söz eder. Amma ve lakin tabii ki buradaki sizin kabul durumunuz. Şu vaziyeti ister istemez kabule geçeceksiniz sevgili arkadaşlar. Bir şeylerin cazibesi altında kalarak ben evet bu kariyeri istiyorum. Ben bu yoldaki hedefi istiyorum diyerek kabule geçeceksiniz sevgili arkadaşım. Çünkü sizin yolunuz o yol. Onun cazibesi altındasınız. Biraz da böyle öfkelerimize sinirlerimize hakim olalım. Görüyorsunuz şeytan kartını ki burada bırakmak istemiyorum. Kabule geçeceksiniz 15 günlük süreçte biraz yalan dolanlar da oynayabilir size yalanlar da söylenilebilir bunlara da itibar etmeyin sevgili yaylar bekliyorsunuz risk alacaksın çünkü burada bir yolculuk durumu var bir yerlere doğru gitme durumlarınız var sevgili yaylar kariyeriniz için ardından ne yapıyorsunuz az önce gösterdiğim kart yalan dolan kartı veya sizi bu hale getiren etkenler her neyse kabul sonrasında bakın onlara sırtınızı dönüp risk almaktır kartımız riski alıyorsunuz bir tane risk alacaksınız bakın onun elinden tutup ilerideki ufuktaki lüks gemisini bekliyorsunuz bekleyin gelecek merak etmeyin çünkü destenin altındaki kartımızı görün doyum ...mutluluk, zengin ortam demektir, iyi niyet demektir, güzellikler gelecek demektir sevgili yay arkadaşım. Hiç merak etmeyin, 15 günlük süreç zaten 15 Aralık'a kadar kariyerinizde illaki böyle biraz bir mücadele vermek lazım. Sadece cesur ol, korkma, korku yok. Bakın burada korkularınız var, cesur ol der. İmparator cesaretten söz eder, kendine güven, cesur ol, sıkıntı olmayacak, riski alabilirsin der. Al sen riski, o seni istediğin yere getirecek, dileğin kabul olacak der sevgili yay arkadaşıma. Kariyeri için mücadele eden yay kardeşlerime. Hadi bakalım, şimdi çalışan yay arkadaşlarımızın durumuna bakalım. Hmm, ortak nokta anlaşmaları var. Da, tabii nasıl bir tiplerse hemen ertesi güne sizi pişman ettiler sevgili yaylar evet arkadaşlarım öyle her ortak nokta anlaşmalarına da güvenmeyelim tabii ki cazibe altında kalmayalım bu bizim sinirlerimizi yıpratabilir bakın burada ortak nokta anlaşmalarınız var aralığın başı itibariyle patron olabilir iş arkadaşınız ortak çalıştığınız kişilerle bakın karşılıklı bir şeyleri tokuşturuyorsunuz ama gelin görün ki buraya gelindiğinde bir hayal kırıklığı bir pişmanlık ama yıkılmış bir şey de yok Buradaki tokuş durduğunuz iki şey, bakın hemen ardınızda gördünüz mü sevgili yay arkadaşım? Çalışan yaylar bay bayan hepinize söylüyorum. Bundan dolayı bir miktarcık bu hayal kırıklığı sizi iç dünyanızda hafiften hafiften biraz kriz geçirmenize hani deriz ya gel de isyan etme, isyan gibi durumlara sizi itebilir. Bunu da yapmayın. Ne yapıyorsunuz ardından? İki tane askı yan yana gelmiş. Biraz öncesinde sinirleniyorsunuz bazı şeylere içimizden isyanlar kopabilir mutlaka ben de yapıyorum bazen yaparız bunu insanlık hali yapmamak lazım ama yapıyoruz buraya gelindiğinde şöyle bir dinlenelim bazı şeyleri askıya alacaksınız aslında çok fazla sorunlarımız olduğu da söylenilemez bakın bir tane kalmış sevgili yay arkadaşım çalışan yaylar buraya gelindiğinde ise yolunuza baya bir fırsatlar çıkacak çalışan arkadaşlarım yolunuza çok fırsatlar çıkacak bu çıkan fırsatların yine buyurun etkisi altında kalacaksınız çünkü ister istemez alışmışsınız sevgili yaylar ortak nokta anlaşmalarına gördüğünüz bir şeyin peşinden gitmeye alıştığınız için bakın çoğunuza söylüyorum bunu sevgili yaylar Burada çok fırsatlar elinize geçiyor hemen ne yapıyor benim sevgili yay arkadaşım buyurun yine bir şeyin etkisi altında kalacak bakalım mı bakalım bu şeytan sizi nereye getirecek hemen etki altında kaldınız hmm, yenilenmeye getiriyor sizi yenilenmek isteyeceksiniz mücadele var kendinizi ispatlayacaksınız çok güzel çalışan yaylar güzel Harika tamam yine burada etki altındasınız yine hep etki altı etki altı etki altı etkilerin altındayız sürprizler var evet en azından elinize bir şeyler geçecek çabalamalarınız boşa gitmeyecek kazancınızı da sıkı sıkı tutacaksınız sevgili Yay arkadaşlarım çalışan Yaylar tamam şimdi sizin iki haftalık bütçenize bir bakalım iki haftalık bütçede neler görülüyor sevgili yay arkadaşlarım için imparatorca geliyor cüzdanlara güzel güzel yardımlar var evet bunun için biraz diyor mücadele et bunun için diyor evet yardımlar gelecek bütçesinde darlık sıkıntı yaşayan sevgili yay arkadaşlarım emekli olabilirsiniz ev hanımı çalışanlar hiç fark etmiyor yaşlısı genci sonuç itibariyle cüzdanımız şu anki bu durum Yardımlar gelecek diyor ama şunu söyleyeyim sevgili yaylar sizde yardım talep edebilirsiniz. Çünkü ağlamayan çocuğa ne yazık ki emzik vermiyorlar değil mi? Sıkıntınız olabilir, ay başını getirmekte zorlanabilirsiniz. Çünkü burada bir mücadele durumunuz var. Yardım eli uzanacak mı bakalım mı? Doyumunuz için, mutluluğunuz için birilerinden yardım talep edebilirsiniz. Yardım eli uzanacak mı bakalım. Olabilir evet olabilir başarılı bir şekilde olabilir az çok size yardım eli uzanabilir sevgili yay arkadaşlarım güzel insanlar az ya da çok hani çok büyük demeyelim de az ya da çok güzellikler bir şekilde size doğru da akacak yani bakın tekrar imparator geldi bütçenize güzel güven güven şimdi borcu olan arkadaşlarım tabi çok uzun vadede borcu olan arkadaşımın 2 haftada borcu ödenmez. Ödenmesi için dediğim gibi mucize olması lazım. Öyle ya da böyle borçlar ödenecek mi? 15 Aralık'a kadar hmm. doğru yargı yapmamız lazım. Sevgili arkadaşlarım doğru yargı yapacağız. Adalet geldi. Geçmiş hataları değerlendir diyor. Nerede hata yaptın diyor. Nerede hatalar işledin de bu kadar borcun altına girdin bunları diyor doğru yargı yaparsan doğrularsan geçmiş hataları önüne alıp evet ben şu borcum bitmeden bu borcun altına girmemeliydim dersen daha sonra verim bolluk bereket sana gelecek diyor sevgili borcu olan yay arkadaşlarıma hmm. evet bir şeyler değişecek değişecek merak etmeyin bakın destekler var evet bütün yaylara mı tabii ki de değil Tabii ki de değil, sevgili arkadaşlarım 3 yaydan birine uzanacak bu destek destekler var ya aile büyüklerinizden ya anne baba ya patron sizi iyi bulabilir güzel kalpli bulabilir güzel huylu bulabilir yardım eli uzatabilir size sizin gibi çalışan birini kaybetmek istemez ya da çalışmıyorsunuz da ev hanımısınız sizi seven biri size yardım eli uzatabilir sevgili arkadaşlarım bir şekilde yardımlar var. Değişimler geliyor merak etmeyin sevgili yay arkadaşlarım güzel fena mı değil iyi araştır diyor meleğim araştır iki haftalık süreçte sen bir şeyler araştır farklı seçenekleri dene bir yavru kedi edasıyla tüm yolları araştır diyor ancak diyor bu şekil borçların harçların ve kariyer sıkıntılarının içinden çıkarsın diyor sevgili yay arkadaşlarıma Merak etmeyin yine de bir şeyler uzanıyor. Öyle hep de hayat boş değil sevgili arkadaşlar. Karamsar olmuyoruz. Ne demişler? Çalışan ışıldarmış. Mutlaka evren kul uzatmıyorsa Allah yardım eli size uzatacaktır. Yeter ki biz çalışalım değil mi canlar? Oturduğumuz yerde bizi evren de istemez. Sen bir şey yapmıyorsun sen bir üretim yapmıyorsun. Ben senin neyine yardım edeceğim der. Elini çekiverir üstümüzden. Çalışacağız, üreteceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacağız ki alalım. Değil mi canlar? Mahrum kalmayalım. Hayatta bazı şeylerden mahrum kalmamak için çalışacağız. Başka çaremiz yok. Evet sevgili yay arkadaşlarımızın kariyer, iş, para ve borç durumlarının açılımını tamamladık. Şimdi sevgili oğlak arkadaşlarımızın kariyerine bakalım. Onlar şu anda dinleniyorlar. Hmm. yani sevgili arkadaşlarım badire atlatmadan ne yazık ki şu masaya oturamıyoruz değil mi illaki bunlar yaşanacak şimdi sevgili oğlak arkadaşlarım kariyeri için mücadele eden sevgili oğlaklar bakın burada sıkıntılarınız var yok değil bazı şeyleri koşuyorsunuz peşinden mücadele ediyorsunuz vaziyet durum ortada ne yapıyorsunuz askıya aldın Çekildin köşeye tabii köşeye çekilmedin hala mücadeleye devam ruhsal olarak düşünce olarak askıya aldık bazı şeyleri kariyerinde ilerlemek için biraz diyor verimsizlik yapma yani verimsiz hareket etme bak diyor gelirin daha şu anda az sen diyor kariyerine tam olarak oturmuş değilsin veya kariyerinde ilerlemiş değilsin bak az bir gelirin var ama gider diyor çok fazla. Önce bunu diyor dengelemen lazım. Gelir az, gider çok. Çok kötü bir şey bu sevgili arkadaşlar. Bazen ipin ucunu kaçırabiliyoruz. Ben de yapıyorum aynı şeyi. Hepimiz yapıyoruz. Ardından diyor bunu yaptığın için 15 aralığa kadar ne olacak? Bu da seni üzecek diyor. Tökezleyeceksin. Ha işte buyur. El ayak bağlandığı, cüzdan bitti, hortum gibi ne varsa gitti. El ayak bağlandığı hiçbir yer görmüyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Buraya geliyoruz. Bir sinir, bir öfke diyoruz sevgili oğlak arkadaşım. Ondan sonra önümüzü göremiyoruz. Kariyerde. Ne yapıyoruz? Bunu durduruyoruz. Acele yok. Yavaş yavaş. Sinire sinire. Tabii ki burada bırakmayacağım bunu. Bunu burada bırakmayacağım. Çünkü kötü kartla bırakmak istemiyorum sevgili arkadaşlarım. Hmm, bakın yine aynı. Buradaki sinir durumları sizde kriz etkisi yaratabilir sevgili yay arkadaşlarım pardon oğlak arkadaşlarım ardından işte bu kötü yerde bırakmak istemiyorum bir şekilde size bir yardım elleri uzanacak ama bu bu şekil geldiği için sevgili oğlak arkadaşlarımın %50'sine yardım eli uzanıyor %50'sine 15 aralığa kadar yardım eli yok de böyle bir şey var sevgili arkadaşlarım böyle bir süreç sizi bekliyor sıkıntı yok keder yok yine de ben burada bırakmayayım bakayım bu süreç sizi nereye getiriyor aa güzel güzel işte bu çok güzel evren desteği var benim dürüst oğlaklarım ah benim güzel insanlarım evren desteği var aile desteği var aile büyükleri desteği patron desteği Dost desteği destek üstüne destek var destekleneceksiniz elinizden tutacaklar daha sonrası bakın 15'in sonrasını açtım şu anda sevgili oğlak arkadaşlarım kariyeri için mücadele eden ben her zaman söylüyorum bunları yaşayacağız ki güzel bitiş yaşayalım değil mi güzel yere doğru gidelim çok güzel çıktı hadi bakalım zaten direkt olarak güzelliğin içine daldığımızdan emin olun sonunda bizi kötü şeyler bekliyor demektir. Şimdi çalışan arkadaşlarım, Oğlak arkadaşlarım iyi görünüyorlar. Çok güzel. İnşallah kötü gelmez. Hadi bakalım. Çok güzel. Yardımlar da var. Evet, doğuşa doğru gidiyorlar. Tamam, daha fazla bozmayacağım. Öyle yıkımlar falan gelmesin işte bu çalışanlar zafere gidiyorsunuz hadi bakalım dilek de kabul olmuş bazı arkadaşlarımda da tabi bütün oğlaklardım tabii ki de değil bazı arkadaşlarımın dileği de kabul olmuş iş hayatında ardından işte buyurun zafer geldi iş hayatının zaferi geldi bu kadar kartın her zaman bir arada olmayacağını söyleyebilirim sizlere sevgili oğlak arkadaşlarım bakın görüyorsunuz değil mi hem maddi hem manevi şu an çalışan oğlak arkadaşlarımızın gücü yerinde hem maddi hem manevi kupa var yanı sıra tılsım da mevcut güzel destek görüyorsunuz ortak nokta anlaşmalarınız var yardımlar alacaksınız sevgili oğlak arkadaşım çalışan oğlaklar çok güzel ve bu alacağınız yardımlar sizi tekrar içsel olarak ferahlatacak bir doğuş yaşayacaksınız sonrasında ise bakın imparator güçten cesaretten bize söz eder cesaret edeceksiniz ya cesaretiniz takınacaksınız özgüven aman Allah'ım artık tamam siz kendinize güveniyorsunuz korkunuz yok kendine güveniyorsun çünkü güzel yere doğru gidiyor çalışan sevgili oğlak arkadaşım cesursun güçlü bir karaktersin ve işte bu da seni murat atını görüyorsun değil mi atladın atına hadi bakalım doğru murada Bozmayacağım arkadaşlar. Bunu bozmayacağım. Çok ortak nokta anlaşmalarınız var. Karşılıklı çekim güçleri çalıştığınız, patronunuz olabilir, iş arkadaşınız, ortaklarınız buyurun. Yardımlar geliyor, doğuş geliyor, cesaret geliyor, imparator gücü geliyor. Ardından zafer sizin. Hadi bakalım. İşte bu. Evet çok güzel. Harika geldi sizler için ve geçmişin olumsuzluğu bitti. Tamam geçmişi bitirdik. Artık güzel yere doğru gidiyorsunuz. Şimdi 2 haftalık bütçe cüzdana bakıyoruz canlar. Bu bir emekli olabilir ev hanımı, çalışan arkadaşlarım, kariyerciler, bütün oğlaklar. Çok güzel hmm, cüzdanı sıkı sıkı tutuyorsunuz. Ben bunu kolay kazanmadım. Evet ben bunu kolay kazanmadım. Kolay harcayamam diyor benim sevgili oğlak arkadaşım. Buyurun. İşte bu. Bekliyorsun. Sıkı sıkı ister istemez bütçeni tutuyorsun. Tutuyorsun değil mi sevgili oğlak arkadaşım? Ev geçindiriyorsun, çocuk okutuyorsun, borcun var. Bir taraftan kredi ödüyorsun, taksit ödüyorsun. Bunlar bizim hayatımızın gerçekleri, gerçek olan şeyler değil mi? İster istemez 3 kuruş, 5 kuruş belki de benim sevgili oğlak arkadaşım kenara atmaya çalışıyor. Elinden geldiğince, burada da bekliyor of ya hala ben şu miktara ulaşamadım bakın kenara attığı tılsımları görüyor musunuz tılsım paradır attığı paraları görün sevgili oğlaklar attığınız paraları görün kenara atmışsınız hala olmadı istediğim miktara ben ulaşamadım diyor hala diyor şu belim doğrulmadı değil mi şu belim benim doğrulmadı önümü göremiyorum bakayım benim sevgili bütçesi için Kafa yoran sevgili oğlak arkadaşım mücadele var. Belini doğrultabilecek mi? Öyle derler bizde neden olmasın? Neden olmasın? Adil yoldan biraz daha sabret. Yolunu çiz. Hedefini belirle. Ondan sonra adil yoldan başarı gelecek. Zafer gelecek diyor. O da çok güzel geldi. Bir şey zaten ha olmuyor sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şu badireleri atlattık. Ondan sonra murada erdik. Bu budur. Bu da aynı. Biraz daha sabır, yolumuzu bilelim, hedefimizi bilelim. Ondan sonra sizleri İmparator, ardından da İmparator karşılasın. Daha ne olsun ah benim oğlakçıklarım, güzel insanlar ah onlar dürüst insanlardır. Mutlaka evren sizlere yardım edecektir sevgili arkadaşlarım. Şimdi 15 Aralık'a kadar, tabii 2 haftalık süreçte uzun vadeli çok olan borçlar ödenmez ödenmesi için valla bir sayısal tutturmak lazım değil mi canlar bir haftalık lotoyu tutturmak lazım o da bir mucize ne diyelim gönül ister ki çıksın kısa vadeli borçlar ya da ne bileyim bir mucize olacak mı yardım ellere uzanacak mı borçlar ödenecek mi diyelim olabilir ama ister istemez tabi şöyle de bir şey var sevgili yüzde elli oğlaklarıma yardım elleri uzanacak yüzde ellisi değiştirmek isteyecek bir şeyleri dikkatli evet dikkatli memnun olmayabilir nasıl şöyle diyeyim borcu iade edebilir ben bu malı aldım ama bundan vazgeçtim ne yapayım ay başını getiremiyorum veya önümü göremiyorum ben bundan vazgeçtim diyecektir sevgili oğlak arkadaşım dikkatli olacak yani hmm. Şimdi şöyle bir bakacağım ben buna. Evet başkası. Başkaları size yapıyor sevgili arkadaşlarım. Başkaları size biraz böyle ala vera vera gibi yalan dolanlarla sizlere yaklaşabilirler sevgili arkadaşlarım. Borçla alakalı yani birilerinden yardım talep edebilirsiniz. Çünkü borç kısmını açtım bunu görüyorsunuz. Yalan dolan kartı geldi birilerinden ya benim borcum var çok sıkıntıdayım işte önümü göremiyorum bana bir yardım eli uzat varlıklı demektir şu kartımız varlıklı bir tanıdığınız vardır yardım isterseniz kişi de size örneğin şöyle bir cevap verir olsa esirger miyim ben senden beter durumdayım ben senden beterim hiç olsa ben senden onu geriye dahi istemem der değil mi canlar işte böyle şeylerle karşılaşacak benim bazı oğlak arkadaşlarım. Bütün oğlaklar mı? Tabii ki de değil. Dikkatli olun yani yalan var dolan var ama kişi yardım da etmiyorsa zorla yakasından da tutamayız. Böyle de bir şey var. Sizi başından atmak için görüyorsunuz bandajdan sıyrılmak diye bir şeydir bu kartımız. Bu kart karşı tarafa geldi. Bu size geldi. Siz yetki altındasınız bana yardım et, beni bu borçtan kurtar, ay başına getiremiyorum karşı tarafta sizi başından atmak için sallayacak ben öyle diyorum tamam yani ne yapalım canlar ya sağlık olsun Allah'tan bekleyelim yardımı yapacak bir şey yok sessiz ol diyor sessiz boş ver çıkmadık canlı numut kesilmez sevgili oğlak arkadaşım sessiz olalım sessiz, bazen susmak en iyi cevaptır, zihnini susturduğunda, meleklerinin sevgisini duyabilirsin, açalım elimizi çalışıyor muyuz, tabi boş boş otururken, kesinlikle evren bize bir şey vermeyecektir bir taraftan çalışmaya devam bir taraftan da şüküre devam bir taraftan da Allah'tan bereket istemeye devam, sevgili arkadaşlarım Allah adamı bunların eline düşürmesin bir an önce borçlarınızın ödenmesi dileğiyle bir an önce kariyerinizde başarıyı sağlamanız dileğiyle aman aman Allah adamı kullu kula muhtaç etmesin canlarım benim sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın çay falan aşk hayatınız kanalımı da ihmal etmeyin oraya da bekliyorum buraya da benim olduğum her yere yayları oğlakları ben bekliyorum Kocaman öpüyorum. Hadi vay güzel insanlar.